İlk dönemi bitirdik. Ve şimdi son gün. Karne almaya gideceğiz. Artık karne gününe benim için boktan olmaya başladı. Ciddiyim lan. Neden diye soracak olursanız. Çünkü artık o eski çocukluk havasını vermiyor. O eski çocukluk havasını vermediği için de... Artık hoşuna gitmiyor. Bir de karne saat 10'da dağıtılacak. Ben 9'da çıktım Yani düşünün bir neyse g yaparız bir tona karşıda bilmiyorum Yani Neyse ki serbest kıyafet zorunluluğu var Hayır, Zorunlu diyorum pardon Şeyi var okul forması gelmiyor gelmiyoruz altta Allah gün okul forması da getirmeye çalışan vlog'un Neyse Zaten bu vlog karne ile olsun istemiyorum ben Komple bir günü içerisinde Bu ben niye karne çıkıyorum bilemedim ki Telefon zaten karanlık Yoruldum mu? <gülüyor> Neyse kese kese hallederiz bu videoyu Zaten uzun bir montaj beni bekleyecek bu videoda galiba Ellerim dondu Dur evet, Başka bir kombinle şu an Saat bir buçuk sularında uçaya çıkmış bulunmaktayım ve rüzgar bayağı esiyormuş galiba. <gülüyor> Onu anladım ve şu an yüzüme yüzüme buluyor. O ne be? Geç bir şey, birş bir şey. Sadece desin, de oraya gidiyorum şimdi. Oradan eve gideceğim. Oradan da artık Allah ne verdiyse. Ama evde bitirdim ben bunu muhtemelen çünkü. Normal vloglarda olduğu gibi çok uzatmayacağım bunu. Yani çok uzatmayacağım ben bunu. O yüzden... Bir şey demeyeyim. Belki dışarısını biraz uzun tutabilir bilmiyorum. Gide gide ayarlar bir şeyler işte. Bu arada size şunun duyurusunu yapayım. Yeni bir şarkı yayınlayacağım. Tabii vlogtan sonra olacak muhtemelen ama... Yani şarkıyı ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bu hafta bilmiyorum. Sıkıntı mı bilmiyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ama yani Beat'i hazırladım bu arada. Daha kaydını yapmadım tabi sözlerini belirledim o ayrı mesela. Tabi değişikliğe giden mim orası da meçhul. Ama, hadi bu hafta olmadı haftaya en geç salı gibi ulaştırmış olurum şarkıyı. Zaten e, bir canlı yayın konserde açmayı düşünüyorum şahsen. Bir canlı yayında açmayı düşünüyorum instagram üzerinden. Çünkü YouTube'dan izlenmeyecek. YouTube'u biliyorum. Özden Instagramdan açıyorum, oradan belki biraz tutunmaya çalışıyorum. Şu an giriyoruz, öylesine giriyoruz. Dışarıyı tutuyoruz işte. Su artık çamur. Bu da ne? Başta sizin de hiç olmayacak ana kalabalık gördüm ha. Onda baştan söyleyeyim. Gel şu normal tabi, Fina günü, tatil geldi. Millet akın ede ede bildiğiniz giriyor oraya. Yani burada millet de kaçmıyor tabii ki de. Ben şurada kendimi görmüyorum. Ha şimdi görmeye başladım. Uyuyucuktan kendimi görmüyorum. Bir de havanın soğuk olması gerekmiyor muydu? Ben niye hiç üşümüyorum? Montan mı kaynaklı acaba? Yo, Ben kaynak günde görmüşsünüzdür. Ceketle çıktım. Ve o ceket o kadar kalın bir ceket de değil yani. Yine üşümedim ellerim. Hayır hiçbir yer üşümedi orada. Ana. Nasıl başardınız oğlum burayı su yapmayın. Gerçekten diyorum ki artık nasıl başardık orayı su haline getirmeyi? Yani bilinmiyor. Yapmışlar işte bir şeyler. oraya göre ayarlanmış zaten. Ayarlamışlar da, ya atığa dağıtmışlar yerine göre bulunan. <gülüyor> acaba diyorum ki <gülüyor> şuradan şarkı söyleye söyleye gelsem acaba ne olur diye düşünüp sonra vazgeçme kararı alıyorum hmm. çünkü ben bile bana deli diyecek muhtemelen ama <gülüyor> deliye her gün bayram Saray Caddesi böyle yani demek istediğim her yerde insan var benim acil buradan kaçmam gerekir ben de acil <gülüyor> beni acil buradan kaçtırın çünkü hala çok kavga konmaya başladı. Aha, geçmiş olsun. Telif. Telif. Bu ayı kapatında Yani müzikler iyi hoş da ben kendi şarkımdan telif vermişim yani. Kendi şarkımdan yani beati sayılmıyormuş çünkü. Bir bakmışım başka bir meğersem biddi yapmış. Çok kavga. Çünkü daha önce yaşandı. Vallahi kral yaşandı bu işin. Bu işin yani Tags and paid adlı şakımda böyle bir durum yaşandı çünkü. Ondan dolayı. Bu arada hiçbir şey yokmuş gibi de kapıyı açıp markete girdim de bir şey arıyordum. Onu bulabilecek miyim burada? A few moments later. Evet. Eve geldim. Ay, videoyu bitirmeden önce ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Bu Kane meselesiyle ilgili. Tek diyeceğim şu, formalite cevabı olmasın. Çünkü şunu söyleyeyim, bu Kanye yani aldığı alınan takdir veya teşekkürlerin sonucunun ne olduğunu, tamam, yani takdir teşekkür hiçbir şeydir arkadaşlar. Ben belge alamadım ama şunu söyleyeyim, takdir teşekkür hiçbir şey. Yani Kanye'deki notlar önemli olan. Çünkü yani OBP denen bir şey var ve onlar sizi taşıyor. Aldığınız takdir ve teşekkür sadece formalite. Şunu diyeyim yani ben notlarım da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu çocuk çok mu kötü notlarla kaldı? Hayır. Sadece bir tane dersim zayıf olduğu için belge alamadım. Onun harici diğer notlarım fena değildi. Şimdi burada eşsiz gibi size karnemin gösteremem yani. Özelliğin gizliliğine geliyor bu ama yani şunu bunu bilmeniz yeterli olur. Yani o belge alamayan veya istediği belge alamayanlar da bence üzülmesinler. Çalışıp hallederler diyelim. Veya yani hiç gerek yok. Gerek yok bile üzmek için. Çünkü ben şöyle diyeyim 9 dönem Hatta 9. sınıfa kadar üst üste taktik aldım. 9. sınıfı son kez taktik aldım. iki dönemde işte İşte bu yıl bir şey alamadım. Yani özellikle beni izleyen ortaokullu kardeşlerim varsa ya Şunu söyleyeyim liseye geçtiklerinde hiçbir şekilde üzülmesinler. Çünkü bu taktik teşekkürün hiçbir şey olduğunu orada anlayacaklar. Yani bunlar sadece formel tecrübe, bize şey yapmaya başlı. Sadece OBP önemli olan gerek Yani o aldığınız notlar bir tık önemli olacak üniversitede o kadar Tabi üniversiteye girecekler için söylüyorum yani, O üniversite sınavında hangi alandan girerseniz girin O OBP denen muhabbet orada etkili olacak Tabi GYK'nın her şey formelte kalacak burda Böyle video çekmeyi bir an düşünmüştüm Düşünemedim daha doğrusu çekmek istemedim Vuluğa saklayayım dedim Biraz da konuşmuş oldum neyse Umarım tatiliniz iyi geçer diyeyim. Dediğim gibi şarkıyı ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama sömestrede bir tane canlı yayın konseri açabilirim. Ya ben Instagram'dan duyuyorum. Duyuyorum bunları. Şarkıyı da atarsam duyuyorum. Oradan bakarsanız Instagram'da şuraya bırakıyorum hemen. Neyse bugün diyeceklerim bugünlük bu kadar. Dilerim ki tatiliniz iyi geçer. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.